teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sen kaç gün? Nerede? Kaç gün? <gülüyor> ne dicen <diyorsun> oğlum? Nerde? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Eylul Tuğkan abiyle başlıyoruz abi. Evet. Ben bu arada Tuğkan abi'yi çok beğeniyorum ya çok babacan işten mi yalan? Beğeniyorum derken. Ben bu arada Tukan Bey'e benzettim. O arkadaş şöyle söyleyeyim size yani. Ya bak mesela şöyle bir saç at. Bir sakal at. Biraz da böyle kalıp ekle. Biraz da böyle kaşları daha böyle ince olsun. Biraz da böyle... <gülüyor> Beni ne yükseldim lan Tugan abi gittik şey. <gülüyor> Biraz da... Dur <gülüyor> ben gece mesaj atayım bir yayından sonra dur. Çok kötü oldum arkadaşlar. Yani yayınlarını kendisine be O anlamda değil ulan. <gülüyor> <Şş>, Tukan abi. <gülüyor> Ben misin? de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmak istiyorum. Mı? Ben neden böyle değilim? Yani... <gülüyor> <gülüyor> ne diyordun? Ne diyorsun? <dedim>, Git <gülüyor> ya <Yani>, lanım <anladın> mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, sakin. Bir insan çok düşünmeden bir şey paylaşıyor olması, samimiyetini gösteriyor ben. Şimdi baya şey yapmıştır böyle. Ya hadi ya ne olur şimdi? Bu <gülüyor> kanab böyle. Ya bırakın onu şimdi yakışıklık falan o değil olmaz mesela. <gülüyor> ya Belayım <beyler>, yapmayayım. <gülüyor> Lan oğlum yani şimdi <gülüyor> Allah diyon bak öyle Alttan abi ve yap böyle <gülüyor> He. Yapmayın oğlum vallaha bak yapma Ya oğlum Allah'ım Ya Allah Allah <gülüyor> Baksana ki yani. Sen sus disin. lan Aşırı kuru felan serseri felan Ama diyorum Bak ben bu çocuğu döverim Bak <gülüyor> <gülüyor> ben bu çocuğu döverim <gülüyor> <gülüyor> Yakaladığım yerde döverim <gülüyor> Ama Can da gerçekten gayet, çok da haklık <gülüyor> e, konuşmuş yani. Aşağıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Kesin döveceğim! Kesin! <gülüyor> dövmeyin, dövmeyin. Gerçekten bize de böyle yani. <gülüyor> Kesin! <gülüyor> Dört. Dört mü? Ha, ben sevmiyorum. Ben Fazla samimiyet tamam. sevmiyorum Instagram'da. Nasıl ya? Fazla doğallık sevmiyorum. Ya şimdi ama ne alakası var ya? Olmadı Gözde. Ama şimdi ne alakası var yani? Oğlum bak Gözde. Gözde. <gülüyor> Ya coşmayın. Geyik yapıyorum hala. E, ne yapalım? Bir kasıntı kasıntı pozlar mı verelim hep yani hani böyle editanmış memelerle açayım. Ajans albümü yani işte. Instagram, değil yani mi? Katılıyorum bu arada. Fenomen pozları. Rengârenk, girdin biçin keranesi gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ya ben samimi olmayan Instagram hesaplarını sevmiyorum ya. Sadece Kulkan abinin gerçekten olgunluğuyla Olgunluğuna hayranım. Mesela çok güzel topu yumuşatıp atıyor. Fulkan abinin mi? Biliyorum mı 22 yaşında olduğunu. Adamın da derdi o işler ve 22 yaşında bu arada bilmeyen için. Geldiği gibi vuruyor, ya, evet. anladın Hakikaten mı? Diğerleri yani. gibi. Hakikaten o yüzden yani. ona ekstra teşekkür ederim. <gülüyor> hani büyük yayıncılık bir... hiç stresli değil. <gülüyor> Tugan Gönültaş, 30 bin ortalama izleniyor 22 yaşında. Beyler! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gösteriyor yaş kaç bilmiyorum ama... Kızım, şey... abi diyoruz. Ama ben... Sosyal medya samimi semir. Hepsi herhalde. Bu ya bu arkadaşın adı ne ya? Mert değil. Can... Neyse ben de yürümeyeyim orada. Vallahi şimdi utıcınla ayrı bir tartışması var Sayın Gözde Hanım'da değil mi? Gözde Hanım'ın. Şimdi Tukan ile ayrı bir tartışması olmuş. Ben de şimdi o tarafa gitmeyeyim ben. Başka bir avım arıyorum bir dakika. Avımı bulacağım birazdan. Böyle bu Twitch'te böyle ne yapalım yani? Karakon. <gülüyor> Efe ile de mi? Efe ile de mi tartıştı? Beni döver canım. Gözde avla. Bak şimdi bak. Farmdan yapacağım bak. Ben niye lak <like> etmedim? <gülüyor> Bunu gördün mü? Seninle tanışmak... Ona ben cevap isterim. verdim galiba. <gülüyor> ya şaka yapıyorsun yazmış mı gerçekten? <gülüyor> Abi adam, süper ya çok olacak. iyi. Hayra kimseye söylemeyin. Bak sikerim ha. Ses az geliyor? Benim mi sesim az geliyor videonun sesi az geliyor. Bak kızı yine gördün mü kimseye söylemeyin sikerim he diyor bak. <gülüyor> tamam şimdi bir dakika. Ana nasıl keymiyor? Ya ne oldu ana bu? Tamam beyler. Tamam, şimdi tamam. Devam. Bak öyle bir şey yaparsanız Gerçi hakkımı helal etmem. Bak harbiden tek tek isimlerinizi alırım, üşenmem avukatıma veririm. Bak hiç üşenmem. Nasıl ya? Benim profilime mi küfür ediyorlarmış? Evet Hala onları durdurmaya çalışıyor yani. Ha eyvallah. Anam avradım olsun büyük yemin ediyorum. Bütün küfürleri alırım. Bak avukata tonla para ödüyorum. Üşenmez. Hepsine dava kağıdı yollar. Terbiyesizlik yaptınız yani. Harbi terbiyesizlik. Çok büyük terbiyesizlik. Helal olsun. Kral adam gerçek. Kral adam. Değil mi? Yani Kral adam. -"Bazısı umurunda olmaz." -"Anam, yani. avradım olsun da ki samimiyeti aldım ben." -"Kendin <Gülüyor> yani helal olsun yani. Kimisi takmaz." -"Ya işte adam yani işte." -"Evet, Kal. Kalamam. Kalamam. evet. Kral hareketi." -"Helal olsun. işte. bir tane akışıklarım. Krala musun? -"Karako böyle bir insan. 7-24 böyle bir insan." -"Evet." -"O yüzden Karako'nun söyleyeceği şeylere kızmak, alınmak doğru değil ya. Herif böyle. -"Herif annesiyle, babasıyla konuşuyor yine böyle." -"Babası geliyor, her şey yolunda var. İyi ay olmaz diyor ya?" <Gülüyor> <Gülüyor> ...Tokhan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Şey İzlediğiniz şey. 400 tane limon var profilinde, ee. sağolsun. Çok teşekkür ederim. Öyle Güzel limonu he! Gerçekten. Hatırlar Daha hiç öyle limonu bu he! Böyle, bu fotoğrafın altı böyle limonlar doldu. Hocam o limon... <gülüyor> Farkında değilse, o küfürler falan yiyor da o limon özel kodlama var onların arasında. 1 limon başka bir şey, 2 limon başka bir şey, 4 limon başka bir şey, 17 limon başka bir şey. Ben mesela 16'yı küfür diye biliyorum. Bir bak. Bir bak derim 16 limon küfür diye biliyorum ben. Onu söyleyeyim yani. Çünkü o limonların o sayıyorum ben bazen çok adetli atıyorlar onu. 7 8 göremezsin mesela. 8 bir şeyle bağlaç onlar. Onları göremiyorsun. Evet. Evet. <gülüyor> e bizim bu yıl çektiğimiz Ağustos ayı viral videolar videomuzu Şataflı limon aynen. O da erik dalı şataflı limon aradan ne? ...sen de vardı hatırlarsın miyim? belki. Bir şaka gözü muhabbeti vardı. Haa evet. İşte Kemal onu izliyor. Hemen bakıyor bak hala gülüyor. Bak ayıp ayıp. Abla kalp şeklinde, üşen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlüğü diyorlar ya. Ya <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da komik de bir şey geliyor. Ben ya var ya bu gülüm şey saatler çözüldüm. <gülüyor> bu ne oluyor ya bu video? Bu ne oluyor oğlum? Burada kendine tepki tepkikolik videosunu izleyen, kendine müziysen... Tepkikolik videosunu izlerken Tepkikolik Kendine müzisyenin Tepkikolik videosuna verdiği Tepkiyi izleyen kendine müzisyeni izliyor Onu da Şimdiki kendine müzisyeni izliyor Bu ne oldu bu tıflaş oldu Örtüki bu Tepkis bu şey oldu ne oldu Bu böyle gider ha Baba bunu söyleyeyim Vallahi diyorum böyle bari camı da sağ koyayım da gelenek bozulmasın aman koyayım dur. <gülüyor> <gülüyor> güldü ya o çok güldü çünkü fazla güldü orada. Bizde öyle yüz yüze falan yok baba biz buradan yaparız şeklimizi öyle gerçeğe falan çağırsa gitmem yani onu söyleyeyim. geçen bir kavgaya gittik burada 30.000 kişi var dedim arkamda. Her yayın izliyor bir gelen olur. Bu 26.000 27.000'den bir tanesi kalmadı arkamda. Ulan şimdi bu tarafta. Gerçekten mi bu? Gerçek mi? Ben niye bu kadar gülünüyorum da ben normal <gülüyor> almayamadım san olarak yani. Benziyor mu? Şurada gözlü. Mesela benziyor abi. Düşün. Aynısı var. Tabiiçe yani. furunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani anladın mı? Hocam gecenin 12.30, şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım sokaklara mı döküleyim? <gülüyor> Bak mekanı da biliyoruz sizin. <gülüyor> Ey oğlum. İnsasını bulsanız da bana. Yakıyor. <gülüyor> Kıyamam mı? <gülüyor> ben niye bu tepki kolekte böyle mi muamele görüyorum? Ben onu anlamadım ya. <gülüyor> İnsasını bulsanız da bana. Yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lafı söylerin de yarıda kesmiş bir de bak. Allah diyorum. Yarıda da kesmiş ama sana mı yükleniyor? <gülüyor> Gerçi o lezindir, <leslis>. zendir. zendir. <gülüyor> Uzun zamandır kimseye yapmıyorduk. Ne yapacak? Kalk ayağa! En iyice söylerim, kalk ayağa! Bu ritüel anladığım tadıcılar birbirisini rezil etmek istediğinde... ...yaptıkları bir ritüel. Rezil oldun mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyoruz lan? Ne gidiyoruz lan? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Hahaha! <gülüyor> <gülüyor> dramatik falan geçiyor yani. Şimdi <gülüyor> ağzım konserti. Benim bunun bir kere. Yani benim bunun Kemal'den daha, daha büyük. Görme. Ben daha... <gülüyor> Gör! Burun değil konu. Bıyık. Şaka gözlere benziyor diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Ben diyorum ki seninkinin onun senden daha çok benzemesi. Evet. <gülüyor> benzemesi. Ve yani bir bıyık an... ama senin daha çok bıyığın olsa onun kadar. He. Sen üstüne kimse su dökemez senin eline. Ben Öyle daha şanlıyız ki tabii. Bir dakika bunu idrak etmem ayrı bir sürecek. Anlamam ayrı bir sürecek. Eyorlamam ayrı bir sürecek arkadaşlar. Daha Kemal'den daha büyük. Bir... Ben Öyle daha <gülüyor> şanlıyız. <şarkı gülüyor> Burun değil konu. Burun be. De... <gülüyor> Çoğu. Burun değil konu. Güzel bir bu gövmek oluyor bu. Bu arada bizim mimlerimizden yine bir e, gövmek adında bir kelimemiz var. Yani övmekle gövmenin arasında gövmek. Hani hem sevdim hem de az da sikiyim falan gibi yani. Özür dilerim bu küfür işin. Yani öyle ama hani öyle söyleyeyim. Şimdi burada gövmeyi kullanıyor büyük ihtimal. Çünkü bir burun değil konu diyor. Yani orada bir hani senin burnun daha kötü diyor yani Kemal'den. Ama. Bıyık. Şaka gözlerle benziyor. Bıyık diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Buyur. Ben diyorum ki seninkinin onun senden daha çok benzemesi evet. <gülüyor> seninkinin onun senden daha çok benzemesi evet. Seninkinin onun seninkinin onun senden daha çok benzemesi evet. Evet her şeyi karıştırıyor baba. Senin onun senden daha çok benzemesi yine bir şeyler. Evet geliyor. Evet de karışıyor benim her şeye. Evet'i nereye yerleştireceğim bulamadım da beyler. Varsa bunu bir Türkçeye bir döksün bir. Vardı dil ve anlatım hocaları falan var burada. Türk dili edebiyatı. Var var. Okuyanlar. Bir, bir bakın baba. Bir siz bir hocam. Bir bakın harbiden diyorum yani. <gülüyor> Benzemesine yani sebebi an... bıyık ama senin daha çok bıyığın olsa onun kadar He. Senin üstüne kimse su dökemez He. Ben <gülüyor> daha. <gülüyor> He şimdi övmeye bak Gö tamam övmeye döndü şu an Diyor ki Burak tatlıcıya bıyık sende olsaydı şaka gözlüğüne sen Kemal'den daha çok benzerdin Tamam Okey şimdi oldu Teşekkür ediyorum Gözde Hanım Tamam Şimdi oldu. Gözde Hanım o zaman bizim hakkımızda. Şimdiye kadar tek eksi konuşmadığı kişi biz izleyebilir miyiz hocam? Hayır. Sen sen ondan daha çok benziyor musun Kemal? İlk hayır dedi. Sonra evet'e döndü. Ama şimdi konuş... Karıştırma orayı ya. Daha değil mi? Şimdiye kadar bir bize tencereye ocağa ekliyoruz. Tamam. Beyler dağılın. Dis yok beyler. Sakin. Sakin beyler. Kılıcı kalkan indirin. Sakin olun. Kral instagramdan bir kez görüldü. Aslan çok mu şey istedik? Oğlum istemedin ki daha önce. Şimdi istedin. Ama çok yani bence. Atmayacağım. Aynı zıtkı daha bir. Bir tık. S2 daha bir konu Orun şerefsizsin sen ya. Evet. Buradan ya buradan görüyorum. Orada sen Merkez Senle benle bir sıkıntı. Dur lan. Orayı kaçırdım. Sen kaçırktın daha bir ton adam. Orun şerefsizsin sen ya. Evet. Arkadaşlar bırak beni. Sana burada Merkez Bankası'ndayız. Senle benle bir sıkıntı yok bak. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şey Abla fazladan gülüyor bak onunla ben bilmiyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Tekrar soralım abi. Kemal'in evet. yüzü şartı gözüne benziyor mu? Cevap vermiyorum farkındaysanız, küs olduğum için kendisini iletirsiniz. Kabul edilmedi yani. Daha demin söyledim benziyor ama siz daha demin... Ya şey, daha demin Kemal söyledi beyaz bayrak çektik diye o yüzden... Ama ben de söylemiş de oldum. Söyleymiş, çok geç abi. Le, le, le, <Gülüyor> burada bir 2 laf senarız düşüyor size de yani. <Gülüyor> ya aynı şey. Nasıl Yani Abi adam, şey adam, adam durup durduk yere mi rencide etmiş? Lan ne Adamın fotoğrafıyla yani bildiğin şakasını yapıp Aa bak birbirine benziyor demişsin. Sana ne yapsa ya hakkı oy. şu an. Miza abi, o kadar <Gülüyor> Bunu yapabilmemin sebebi sizin böyle şeyde daha açık... ...kendiyle barışık insanlar olmanız aslında bir yerde. Hı hı. Yani sen de bununla dalga geçiyorsun, o da, da geçmiş evet. kendiyle. O yüzden o samimiyetten yoksa durdururken... Yani Ama dur, fazla gülüyorsun. Biz da. kendimize dalga geçiyoruz kesinlikle. diye sen niye mi şu an herhalde? Ama komik yani. Kemal'e de selamlarımızı iletelim ve geldik abi. Ee... Kesinlikle. Ben kesinlikle diyorum bak, yani o... Hocam orada bir fazla bir gülüş yok <gülüyor> mu? <gülüyor> orada fazla bir gülme durumu söz konusu, bu kesin fiziksel kusurlarla asla, asla asla asla mizamı fiziksel kusurlar üzerine bak yapsam yapsa yapar yapsam yaparım ama asla asla yapmam ama yapsam da yapılır ama bize uymaz be e bize uymaz geçmiş evet. kendiyle. O yüzden... <gülüyor> Dişlerden de ağlıyorum da incelerden. <gülüyor> Az işlerden bir... Asla ama... Yok, Samimiyetten yoksa... Yani asla. Az ne biliyorsun? siz kendimize dalga <gülüyor> geçiyoruz diye sen niyeydin şu an yani? komik yani. İşte biz de olmaz Kemal... Biz de olmaz. Biz de olmaz. Teşekkür ederim bu arada özür de gerçekten. Bir bir oldu kabul ettim tamam Ben daha az önce iki... Böyle iki rekat bir gülmüş bulundum. Bir bir oldu tamam. Burada kalsın bu durum. <gülüyor> Kemal abi anla baya ciddiydi. Dövecek gibi. Beni mi? Baba millet dramaya giriyor, bir şey yapıyor. Ben niye bu kızlarla kavga ediyorum ya? <gülüyor> Vallahi hep kadınlarla kavga ediyorum ya. Anlaşamıyoruz herhalde. Bu <gülüyor> videoda iletelim ve geldik abi e Efe Uygaç'a. Tamam. Yine gözleri Ferit arasında olan olaylar gibi, Buğra'yla da Efe arasında böyle bir çekişme Kim yaşandı. Kimle? Burayla. Ya hayır oğlum, tak tak. <gülüyor> Aaa ben onu görmedim. Bir dakika ben onu görmedim. Ben burayı kaçırmışım. Meler! <gülüyor> <gülüyor> Damn Lillard. Üşüdü. Yine e, bak. Bakayım lan. Kemal yayında mısın? Alper ben. Alper yayında mısın? Sen yayında mısın? Ben de, ben de yayında mısın? Ne yapıyorsun? Sen niye kulağıma fısıldıyorsun oğlum? Selam diye girsene direk. İyi sen ne yaptın? O kadar gibi. Bak bir. Be. Benim yayına benim yayına bakabileceğim mi? Üstümde ne var benim? Şaka yapıyorsun. Aldın mı lan? Baksana abi bak. Ele bir bak bir. O H O H O. Bir şey söyleyeyim. Az önce globalden izliyorlardı bizi bu Roni Türkye. Herkesin önünde de onların önünde de söyledim. Röh olmasa, sen olmasan belki de olmayacaktı bu Kemal. Çok teşekkür ederim. Oğlum, Sırada ne siz manyak, varsınız. Manyak mısın oğlum? Ne deme oğlum? Kanka sen bir şey söyleyeyim Ben hayatımları bak... Bizimkileri bir yana bırak. Yani sen bu NBA konusunda sende olması şarttı. Ama ben bir şey fark ettim yalnız. Heh. Bu sana biraz soluk vermişler gibi o 2 Millette daha kırmızı. <gülüyor> oğlum. Kanka benim yayından dolayı olabilir. Ben de bayağı kırmızı yani. Öyle söyleyeyim Yok, şu an. Yok ben sana an. söyleyeyim. İşte... Orada bir sıkıntı var Alper Fıçan. Valla ben... Montaj mı lan bu yoksa? Kanka Başka çok teşekkür şey ederim yap. Kemal Ya ne demek oğlum sen chat yaptı ben bir şey mi yapayım? Ben bir, bir insan olarak orada ne yaptım? Geldim RTM Aturu like yaptım Chat yaptı asıl meseleyi orada yani Büyük Röhe çok iz... teşekkürler Güzel şimdi... oldu ya on numara şimdi seni bir de başkan yaptık mı şeyde? Onu yok artık <gülüyor> Sen NBA oynayacak mısın bugün oynayalım ya bıraktın mı? Oynayıp yok bırakmadım oynuyorum aslında yayın dışı Belki girelim ben seni ararım o zaman Tamam, ben bütün gece şey buradayım, haberleşelim. Tamam. Tamam. Öpüyorum, İyi yayınlar öpüyorum. çok sağ ol tekrardan. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Sekleri git, ne geleceğim Mb'ye. Logoyu almışsın. Mb'ye bir gireceğim. Benim logo var, benim logo gözümüzü gözümüzü sokacak logoyu. <gülüyor> şaka lan şaka. Oğlum adam akii adam. Adam 2 ta kendisi lan. 2K, bak Türkiye ofis açıyorsa ben Alper'i oturturum yani başına. Öyle söyleyeyim. Hani harbiden hak ediyor yani. Adam her yılda şu NBA döneminde yayınlarımıza girip çarımızı açıyor. <gülüyor> harbiden diyorum adam bir de girip çarımızı falan da açıyor. Her şeyimizi ayarlıyor. <gülüyor> Sağolsun ya. Size de teşekkür ederim Çet. Hem sevdiğiniz bir yayıncıya destek olup hem de benim arkadaşım bir yayıncıya destek olduğunuz için vallahi çok çok sağ olun. Şurayı bir izleyelim. Burayı ben kaçırmışım. Bak bak onlar da giriyor. Sleeper ya. Gerçekten baygın adam yani ya bu. <gülüyor> <gülüyor> bas çok yüksek ama bu türü... <gülüyor> ne bas <p> çok. <gülüyor> Yüksekti ama özür dilerim kendimi tutamadım Notalarla oynuyor <gülüyor> Oynuyor notaların üstünde Allah kahretsin ya Şu an güldüğüm. gerçekten hoş olmadı yani Benim güldüğüm kişi bu kişi değil Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da Şu kısımdan <gülüyor> beri Ona güldüm şey sadece ya. Hayır hayır hayır Hayır ben Efe suyu kaçabilirim Sıkmayayım Beyler şu elimde bu işte bu gereksiz anladın mı yani. Bunu niye fırlattım? Elimde fazla tutmamam lazım. Doktorum da bunu söyledi. Sen de hiperaktif adamsın dedi. Sen elinde çok şey tutma dedi. Ne yapayım hocam dedim? Alışkanlık dedim yani bunun. Bununla götürmeye çalışıyorum o alışkanlığım. Ben yoksa dudak t yani benimki. Ama sigara yazırlar bana işte. <gülüyor> şey. Ne diyordum ya? Dudak arasına koyuyorum böyle. Ne diyordum ya? He. Efe'yi diyorum ben bilirim bile. O bas çok yüksek güldü ama orada bilendi ya. Baba şimdi orada bak. Burada bıraktı Efe'nin taktiğidir o. Bak bu arkadaş dedi ki tam rahatladım. iyi beni saldı diyor. Şimdi bak bunu bir timeline. Bunu bir zaman çizgisi olarak düşünün tamam mı? Bak şimdi. Bu ilerliyor selam ilerliyor Aleyküm. ilerliyor. Aleyküm selam Ali'cim hoş geldin. Bak, bu sefer bekledim. Senin sesine Ama sen... Yeni uyandım. Korona. Yeni uyandım. Lan ne korona? Korona. Lan siktir git şimdi uyandım. 10 dakika oldu. Kolonya hemolonyayı dök üstüne. Sen kol... Sen ne kadar kolonya içtin bugün? Bugün baba. Bugün bunu bitirdim. Bir paket. Bunun yenisini aldım bu arada. Bunu kullanmayacağım artık. Yani böyle... Bir şey var sende. Şu, şu okey diyorlar. Bu daha böyle verimli diyorlar. Kafa, Bu en azından kör etmiyormuş. Misket limonu. Limondan, limondan tütüne falan mı geçtin sen? Baba yayın yapıyorum. Bir izin verir misin? Ya, muhabbet yayın değil bu yani. Bir şey konuşuyoruz arkadaşlar. Bu ne? Sala mal, mal mısın oğlum sen? <gülüyor> Ali'nin sesini içinde mi hissediyorsun? Aa doğru ayarla. Ali bir ses versene. Alo. Kes lan. Ee, şimdi arkadaşlar bak bunu bir time Oğlum vallahi düşün... gelir döverim seni bak Bir timeline olarak düşünün bunu tamam mı şimdi Burada uyuz oldu Efe Tamam burada uyuz oldu Baba gidiyor gidiyor gidiyor Bu adam diyor ki bak bu gittikçe Buradaki diyor ki bak, Beni unuttu diyor tam bir rahatlıyor falan böyle Buradaki olaya böyle gülüp takılıp Ondan sonra hop attan burada arkadan tak diye Vuruyor bu yine hasar alıyor oradan anladın mı? Muhabbet bu bu adam böyledir Bu adamı ben size tanıtayım ben size sen bildireyim bu, bu adam onu söyleyeyim yani Sen bu boku yiyorsun, bu yani yalanı söylüyorsun oğlum, Devam <gülüyor> Oyunu, <gülüyor> Bunu bu, görmedim bu, ama bu, <gülüyor> hangisi bu? O videoyu da biz de izleyelim o videoyu Allah kahretsin ya, ya. şuan şu gerçekten hoş olmadı yani ya Benim o müzik kişi bu kişi değil ya. Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da Şu kısımdan <gülüyor> beri <gülüyor> ona güldüm şey sadece diyeceğim. Abi ha, tamam, Allah aşkına yeter ya. Enerj motorun gibi... Niye bu kadar sevmiyor abi. ki bu adam? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Fena değil. Ben hayatımda bu kadar. Bence bura, Burayı analiz ediyorum şu an. Hmm. Bura Geçmişinde Heavy Metal dinleyen... Ve şimdilerde artık kafası kaldırmadığı için... Ara ara Heavy Metal dinleyip... Alternatif Rock'a yönelen... Gitar çalan, ecuk ucundan davul bilen, bas gitarı da gitardan dolayı hakim olan ya da durdur dur bir dakika ya da sen şu an kendini bas... anlattın farkında mısın? Ben gitar çalan, baba. gitar çalan, bateri ucundan bilen, gitar çaldığı için bası bilen, eskiden metal dinleyip şu an alternatif Bu sensin amına koyum. Ne alakası var oğlum ben şu an pop dinliyorum benle ne alakası var bunun? Ne pop dinledin en son? Ne pop dinlediniz o Aleyna Tilki dinlediğim, Fethullah dinlediğim dinledim. dinledim. Bekle, Spotify'a girdim. Bende sen takip ediyorum seni. Sağ tarafta ne yazıyor? Spotify'den dinlediğimi nereden biliyorsun? Ya ben yayın yapmaya çalışıyorum. Hadi git kendi yayında konuş benim ne yaptığımı. Tamam <gülüyor> açıyorum. Arkadaşlar yayın açıyorum gelin. Kardeşim ben de pop dinliyorum. Popüler müzik demek değil mi? Ben burada bir analiz. <gülüyor> <Kendimim. gülüyor> <gülüyor> Ya munda WhatsApp'ı icabına. son